veci evet, danaki kalenin zirvesinde yumanda nefes nefese kaldım. Ne? ne güzel yerler ya bu da kale köyü Nereye gidiyoruz hemşerim? Aman ya. Valla buralar tamam. havası biraz sert ha. İnsanı mers. Tamam. <gülüyor> Ama fazla durursan dert. arkadaşlar şu anda Nevşehir Dağı'ndayım. Gördüğünüz gibi yükseklik baya var. Şu anda bayağı nefes Yükseklik var, hava soğuk ve Wait, Debekçi Dağı, Devekçi Kalesi. Gerçekten görülmeye değer bir yer. Şuraya bak. Burası Yoncalık köyü. Ben gece denk geldiğim için biraz görüntü net değil ama burası kale köyü kendisi. Şuraya bak ya. ne kadar güzel bir şey ya. Birisi böyle kere kere kere Dağında şu anda resmen üşüyoruz. 8. ayın bugün 3'ü. 2021. Eğer memlekete geldiyseniz Tolkale, Sulu Saray, Yozgat, Kadışehir arasında. ama köy Sulu Saray mı Kadışehir'e bağlı olduğunu pek bilmiyorum ama gerçekten bu dağı görmeniz bu kaleye gelmeniz lazım. Görülmeye değer. Benden demesi. Arabayı da aşağıda bıraktık. Sadece bir kaç metre Basamakları tırmanmanız lazım. Şu arabanın gördüğünü araba aşağıdan evet. Arabanın orası. zaten oradan yukarı iniş yol var basamaklar var. Kalenin normal aşağı doğru iniş var. Oradan kapatmışlar sonra göstereceğim burayı. neden kapattıklarını bilmiyorum. Aşağıda su var kaleye inişte. İçeri doğru mağara var. Mağaraya iniyorsunuz. Aşağıda su var. Şu anda kapattılar, orayı bilmiyorum neden kapattılar. Ne tesir. Şu anda bu türbeni içe. Ne şey Bu. Bir kattı mı? Gördüğünüz gibi. Bu isme neymiş? Aa, Hazreti, Hazreti, Hasan. Hasan. Hazreti İsa Aleyhisselam. Hazreti İsa Elgazi Hazreti İsa Aleyhisselam. Hazreti İsa Aleyhisselam. Hazreti İsa Aleyhisselam. Şu anda buraya geldim. 2 rekat namaz koyuyorsunuz. Bak, Gördüğünüz neyse, gibi. Video çekiyorum. <gülüyor> <sana. gülüyor> <gülüyor> evet. Gel gel 2 rekat kalın. Ahmet gelin. Aşağı. Yemin ederim şu anda 8. ayın 3'ündeyiz. Hava buz gibi ya. Böyle bir hava. Hiçbir hava görmedim ya. Evet. Ama görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. Evet, tatile gelenler varsa burayı görmeler gerekir fazla yaşlı getirmeyin buraya çıkamaz <gülüyor> Yaşlılar çıkamaz Çıkarım bacanak yaşlılar He? Yaşlı buraya çıkabilir mi? Zor Çıkamaz. Yok yok Evet <gülüyor> Çıkamaz çıkamaz yol biraz patika yol var evet. Arabayı tam aşağıda bıraktık evet Karşıda göründüğü gibi Oradan patika yolu çıkacak Asıl mağara burası Buradan, buradan aşağı iniyor ama önünü kapatmışlar. <gülüyor> evet. Şuraya bir flaşı tut aşağı doğru. Oğlum, alırsa, oğlum, ha, gördüğünüz gibi önüne Alo, kim var? demirle kapatmışlar ama gerçekten baya karanlık. Şu anda gözükmüyor ki. Evet. <gülüyor> Flaşlar tam net göstermiyor <gülüyor> ki. Ama ne güzel bir ya. Su var bak. Evet. Gayet su var <gülüyor> mı var.